dakikada neler oluyor bir dakika içinde vücudumuz 120-180 milyon al yuvar üretiyor. Dünyada 25 milyon Coca-Cola ürünü tüketiliyor. Dünyada yaklaşık 2,5 milyon kilogram çöp atık oluşuyor. 108 insan yaşamını yitiriyor. Bir yetişkinin vücudunda 96 milyon hücre ölüyor ve aynı şekilde tekrar üretiliyor. Bir dakika içerisinde sadece 258 doğum gerçekleşir. 15 tanesi engelli, 113 tanesi de açlık sınırının altında. 18 kişi açlıktan ölür. Bir kadın doğum sırasında hayatını kaybediyor. 40 kadın sağlıksız biçimde kürtaj oluyor. 9 kişi daha AIDS'e maruz kalıyor. Anne karnındaki bebek 250 bin adet sinir hücresi üretir. Bilgisayarlar tarafından 60 petabaytlık veri işlenir. Ortama bir insan dakikada 13 kere gözünü kırpar. Yeryüzüne 6 bin şimşek çakar. 70 kiloluk bir birey 1.1 kalori harcarken güneş 83.33 terawattlık enerjiyi dünyaya gönderir. Dünya kendi yörüngesinde 1800 kilometrelik yol kat eder. Bir çatadan 1034 kat daha hızlıdır. Facebook 973 bin giriş yapılıyor. Google 3.7 milyon aramakta. Yapılıyor. Twitter 481.000 tweet atılıyor WhatsApp 38 milyon mesaj gönderiliyor Instagram 174.000 kaydırma yapılıyor YouTube 4.3 milyon adet video izleniyor Netflix 266.000 saat video izleniyor Tinder 1.1 milyon kaydırma yapılıyor Messenger 25.000 GIF gönderiliyor E-posta 187 milyon e-posta gönderiliyor Ve bir dakika olursa bu video Biz de bir dakika içerisinde bunu anlatmış oluyoruz Hoşçakalın